Merhabalar 15 Nisan tarihinde Mars balık burcuna geçiyor ve Mars'ın balık burcu transiti 25 Mayıs tarihine kadar devam ediyor olacak bu etkileşim bizlere neler getirecek Mars'ın kova burcundan çıkıp balık burcuna yerleşmesi bu esnada yaşanacak olan tutulmalar ne gibi etkiler getiriyor olacak bunlara değiniyor olacağım çok kısaca burçlara ilişkin birkaç cümleyle de bu transitin etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bu hatırlatmayı yaparak şimdi hemen başlıyorum. Mars'ın balık burcu transitine. Evet arkadaşlar Mars biliyorsunuz ki ee, Klasik astrolojide Koç ve Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni e, savaş, cesaret, güç, e, liderlik, öncülük eden, e, özellikle e, astrolojide savaşlarla, e, öncülük etmekle, e, cesaretle ilişkilendirilen, e, çok fazla hesap kitap e, içerisinde olmayan dürtüsel yaklaşımlar sergileyen, cinsellikle ilişkilendirdiğimiz, güç ile erilen enerji ile ilişkilendirmiş olduğumuz bir gezegen. Ee, Mars kova burcundayken özellikle kitlesel hareketler, halklar, topluluklar, e, bunun yanı sıra idealler, hedefler, sosyal çevreler, kalabalıklar, e, idealize etmiş olduğumuz konular, arkadaşlıklar ön plandaydı. Şimdi Mars'ın balık burcu geçişi aslında bir nevi Mars'ın 12. ev geçişi olarak değerlendirilebilir. Ee, Mars aktif olmak ister, harekete geçmek ister, fiziksel bir efor ister. Ancak 12. ev e, bizim iç dünyamızdır. Bilinçaltımızdır. kolektif bilinçle e, bağlantı kurmuş olduğumuz alandır. E, dolayısıyla Mars balık burcuna çok rahat etmez arkadaşlar. Balık burcunun biraz daha teslimiyet hali vardır. Biraz daha e, bu dünyadan değilmiş gibi bir hali vardır. Bedensel ve fiziksel aktivitelerle çok ilintili değildir. Balık e, son burçtur, koç, ilk burçtur. Dolayısıyla bir döngüyü tamamlayıp gelmiştir. E, burada Mars'ın balık burcu geçişiyle beraber aslında aktivasyonu daha çok bir içe dönüş bir öze dönüş yolculuğu olacaktır. Fiziksel efor gerektiren durumlara dair zorlanmalar yaşanabilir. Kendi hakkımızı müdafaa etmek isterken, kendi savaşımızı vermeye çalışırken bunu çok da olması gerektiği biçimde gerçekleştiremeyebiliriz. Çok fazla hareket etmek istemeyebiliriz. Enerjimiz çabuk dağılabilir, çabuk düşebilir. Fiziksel efor gerektiren sporlar, aktiviteler adına çok da uygun bir süreçte olmayabiliriz. Biraz tembellik enerjisi çalıştırabilirim Mars Balık Burcu'na. Çünkü zihin o kadar aktiftir ki, o kadar çok şey ile meşguldür ki, bunu fiziksel dünyaya aktaracak hali kalmaz. Bunu aktif bir şekilde ortaya çıkarabilecek bir mantelitesi yoktur aslında Mars Balık'ın. Eğer haritanızdan Mars Balık Burcu'ndaysa veya... Mars 12. evinizde ise benzer etkileşimler yaşıyor olabilirsiniz. Sürekli aklınızda yeni girişimler, projeler, yeni fikirler vardır. Ancak birçoğunu icraata geçirmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Biraz dağınık olabiliriz. Kafamız dağılabilir dedik. Balık burcu biliyorsunuz farklı iki yöne giden balık sembolizması ile beraber ikilikleri sembolize eder ki değişken bir burçtur. Bu nedenle aynı anda birden fazla şeye kanariz olmaya çalışırken odağımızı ve konsantrasyonumuzu kaybedebiliriz. Enerjimiz çabuk bitebilir. Bağışık, bağışıklık sistemimiz özellikle düşüncelerimize yönelik olarak inişli çıkışlı olabilir. Yani burada Mars'ın balık burcu geçişiyle beraber ne düşündüğümüz, ne hissettiğimiz, kendimize nasıl telkinler verdiğimiz her zamankinden daha önemli olacaktır. Ciddi bir çekim yasası çalışacaktır. Duygusal gerginlikler, duygusal tepkiler ön plana çıkabilir Mars'ın balık burcu geçişiyle beraber. Biraz olayları şahsileştirme, kişiselleştirme, yanlış anlama durumları söz konusu olabilir. Haksızlıklar, geçmişte bize yapılan haksızlıklar, insanların bize karşı düşmanlıkları, müdahaleleri, manipülasyonları üzerine çok fazla kafa yorabiliriz. Bunları düşünerek çok fazla enerjimizi tüketebiliriz. Enerjimizi daha çok başka insanlar için harcamamız gerektiği gibi bir durum içerisinde bulabiliriz kendimizi. Dolayısıyla Kendimize pek halimiz kalmayabilir arkadaşlar. Her şeyi çok fazla düşünebiliriz. Her şeyi çok fazla değerlendirebiliriz. Geçmişe oturup tek tek masaya yatırabiliriz. Ve bu durumda tabii ki haliyle hem bağışıklık sistemimizi düşürebileceği gibi hem de fiziksel olarak hareket etmemizi engelleyecektir. Kavgadan kaçınacağımız, fikir mücadelelerinden kaçınacağımız, bunun yerine saklanmayı, kaçmayı tercih edeceğimiz bir süreç olacaktır. Tabii ki çok fazla baskı unsuru söz konusu olmazsa. Empatimizin çok yüksek olacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Sürekli olayları çok boyutlu bir şekilde algılamak, sürekli olarak karşımızdaki muhatabımızın yerine kendini, kendimizi koymak gibi bir e, duygu içerisine de girebiliriz. E, burada eğer enerjimizi doğru kanala aktarabilirsek aslında çok büyük yaratıcı projeler ortaya çıkabilir çıkarabiliriz. Yani e, düşüncelerimiz eylemsel olmasa da önümüzdeki süreçte yani Mars'ın Koç burcu geçişiyle beraber başlayacak olan süreçte harekete geçmek üzere çok sağlam projeler, çok güzel fikirler, çok parlak fikirlere e, yönelik etkileşimler de e, söz konusu olacaktır. Bununla birlikte e, baktığımız zaman Mars balık burcunda biraz daha spiritüel konular, biraz daha mistik konular, ruhsal konulara yönelik enerjiyi aktarmak gibi süreçleri de başlatacaktır. Geçmişimizi şöyle bir masaya yatırıp Nerede e, ne yanlışları yaptık? Kime ne kadar fedakarlıklar yaptık? Hangi alanda kendi hakkımızı yedirdik? Hangi alanda savaş veremedik? Bunları değerlendirmek adına aslında bir muhasebe yapmak adına oldukça uygun bir süreç olsa da belki bunlarla alakalı aksiyon alma işini Mars'ın Koç Burcu geçişi zamanına Mayıs ayına e, bırakabiliriz arkadaşlar. Peki e, Mars'ın bu geçişi nasıl tezahür edecek? Mars'ın etkileşimleri neler olacak? Bunlara da değinmek istiyorum. Ee, Nisan ortasında tam dolunay e, sürecinin öncesinde başlayan bu etkileşim. Bizleri nasıl etkileyecek? Ee, Bunlara da göz atmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Mars'ın çok belirgin bir açısının olmadığını görüyoruz. E, Nisan ayı içerisinde. Mayıs ayına geldiğimizde e, 4 Mayıs tarihinde Mars'ın Uranüs güzel bir kontağı olacak. E, Akabinde devam eden süreçte 23 Mayıs tarihinde Mars ve Plüto arasında yine güzel bir açı oluşacağını görüyoruz ve sonrasında Mars artık 25 Mayıs'ta Koç Burcu geçişine başlayacak. Yani Mars'ın aslında çok sert etkileşimlerini görmeyeceğiz. Özellikle 23 Mayıs'taki Mars Plüto etkileşimi gizli konuları keşfetmek, içimizdeki özümüzü bulmak adına çok güzel etkileşimler sağlayacaktır güç bulmamızı sağlayacaktır, güç toplamamızı sağlayacaktır ve sonrasındaki birkaç günlük süreçte zaten artık aktivasyonu gerçekleştirebileceğiz. Evet, Marsın balık burcu transiti, kısaca bu şekilde arkadaşlar. Bakalım birkaç cümleyle Marsın balık transiti burçları nasıl etkileyecek? Özellikle yükselen burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum hemen. Bunlara da değinerek videoyu tamamlayalım. Sevgili koçlar, Mars'ın balık transiti biraz daha içinize döndüğünüz, rüyalarınızın aktif olduğu, bazen uyku problemleri yaşadığınız, geçmişi çok fazla düşündüğünüz bir süreci çalıştırabilir. Bu enerjiyi doğru bir alana kaydırıp, doğru bir yaratıcı enerjiye çevirmenizi tavsiye ederim. Umarım keyifli bir süreç olur. Sizin adınıza hoşçakalın sevgili boğalar Mars'ın balık burcu transiti 11 evinizde özellikle idealleriniz hedefleriniz idealize etmiş olduğunuz konulara dair size bir motivasyon getirecektir yeni bir çevreye dahil olmak yeni gruplara katılmak arkadaşlık ilişkilerinde hakkını aramak bununla alakalı mücadele etmek adına fırsatlar yakalıyor olacaksınız kariyer gelirleriniz artırmak hak ettiğiniz ünvan almak adına mücadeleniz başlayacaktır hoşça kalın Sevgili İkizler Burçları, Mars'ın Balık Burcu geçişi özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı artık daha hareketli, daha aktif olmanızın gerekli olduğunu hissettirecek. Burada bir cesaret, mücadele, aksiyon ve savaş enerjisini aktif edecek bir sürece çalıştıracaktır. Hakkınızı aramaktan çekinmeyeceksiniz. Oldukça cesur ve yürekli olacaksınız. Artık harekete geçme sürecinin startını vermeye başlıyorsunuz bu geçişle birlikte. Sevgili yengeçler, Mars'ın balık burcu geçişi özellikle idealleriniz, hedefleriniz, fikirleriniz, planlarınız noktasında sizi harekete geçirecektir. Yeni felsefeler, yeni ilançlar, yeni bakış açıları üzerine çalışabilirsiniz. Seyahat gündeminiz varsa, hukuksal gündemleriniz varsa bu konuda çabanız ve mücadeleniz, hak arayışlarınız söz konusu olabilir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni fikirlere açık olmak adına harika bir süreç olacaktır. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili aslanlar, Mars'ın balık burcu geçişi ekonomik anlamda gelir gider dengenizi hareketlendirecek gibi gözüküyor. Burada özellikle borçlarınızı yapılandırmak, borçlarınızla alakalı etkileşimlerde bulunmak varsa ameliyatlar, operasyonlar gibi gündemlere odaklanmak adına fırsatlar sağlayacaktır. Zor konulara yönelebilirsiniz, geçmişi çok fazla kafaya takabilirsiniz, başkalarından destek görmek adına bazen... İnsanları hayatınızdan çıkarmaya karar verebilirsiniz. Biraz zorlayıcı bir süreç olacaktır. Ancak iyi bir değerlendirme yapmak için de uygun bir zaman diyebiliriz. Evet e, sevgili başaklar Mars'ın balık burcu geçişi 7. evinizi hareketlendirecek ikili ilişkiler alanında e, bir hareketlilik söz konusu, bir mücadele söz konusu özellikle evliliğiniz varsa eşiniz veya ortağınızla alakalı e, zaman zaman e, agresyonu bol, zaman zaman oldukça hareketli, inişli çıkışlı bir süreç e, başlıyor olabilir. Burada e, evlilik ve ortaklık adına idealize etmiş olduğunuz konulara dair artık hakkını aramak isteyen bir e, muhatap göreceksiniz ve Buradaki mücadele süreci sizi biraz zorlayacak olabilir sevgili başaklar. Umarım güzel başlangıçlar yaşarsınız. Sevgili teraziler, Mars'ın balık burcu geçişi günlük hayatınızı daha hareketli bir hale getirecek. Özellikle sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize ekstra hassasiyet göstermeniz gereken bir süreç. Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Zehirlenmeleri açık olabilirsiniz. E, aşırılıklara e, kaçmamaya çalışın. Bağımlılıklar noktasında bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, bununla beraber günlük hayatınızda daha çok aktif olacağınız için zaman zaman kendinize esler vermeyi de unutmayın. E, spora başlamak isteyebilirsiniz. Diyete başlamak isteyebilirsiniz ama tam odaklanamama ihtimalinizde söz konusu bunu da her zaman cebinizde bulundurun görüşmek üzere sevgili akrepler marsın balık burcu geçişiyle beraber aşk hayatınız hareketlenebilir daha çok eğlenmek isteyebilirsiniz daha çok yaratıcı projelerde bulunmak isteyebilirsiniz sanatsal kabiliyetlerinizin artacağı sahnede olmak isteyeceğiniz romantik olacağınız bir süreç başlayacak sizin için Sevgili yaylar, Mars'ın balık burcu geçişiyle beraber ev yuva aile hayatınız hareketlenecek. Özellikle taşınma, yer değiştirme, aile ile alakalı adımlar atma noktasında hareketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Bazen aile içerisinde çatışmalar ve seslerin yükselmesi söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Sevgili oğlaklar, Mars'ın balık burcu geçişi... İletişim dilinizi hızlandıracak, özellikle çevresel ilişkilerinizin hızlanacağı, bazen yakınlarınızla diyalog halinde olacağınız, bazen sert sözler söyleyeceğiniz bir süreç olabilir. Çok düşüneceksiniz, çok hayal kuracaksınız, çok proje kafanızda canlanacak. Bunlar bazen sizi yorabilir, zorlayabilir, dikkatli olmakta fayda olacaktır. Sevgili kovalar, Mars'ın balık burcu geçişi parasal gündeminizi hareketlendirebilir. Para geliş çıkış hareketlenebilir e, harcamalarınız artabilir dikkatli olmakta fayda var biraz duygusal harcamalar yapabilirsiniz kazançlarınızı artırma yönünde de yaratıcı projeler bulabileceğiniz bir süreç başlıyor olacak. Sevgili balıklar Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber daha aktif olacağınız, daha hareketli olacağınız, hakkınızı aramaktan çekinmeyeceğiniz bir süreç başlayacak. Uzun zamandır kendinizi rolantiye almıştınız, dinlenmeye almıştınız. Şimdi ise kendinizi gösterme zamanı sizin için başlıyor olacak sevgili balıklar. Evet arkadaşlar Mars balık geçişinden kısaca bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastöreleceği hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.